sırlık merası 40 yıldan beri buradaki gelişmeleri yakından takip eden gazeteci ve belgeselci olarak değişik zamanlarda buralara geldik görüntüler tespit ettik yeniden buralardayız sırlık merasındayız görüntülerimiz var konuşmalar ve söyleşiler yaptık birlikte izliyoruz Gebze'nin Sığırlık Merası'nda 1954 doğumluyum. Buralarda büyüdük, buralarda yetiştik, çadırda yetiştik. Efendim bütün patikalarını, bu dağların ağaçları, beni tanır, ben onları tanırım. Hayvancılık yaptık. Koyunuyla, keçisiyle, sığırıyla. Bugün Gebze Türk, Yörük ve Türkmen Derneği yönetim kurulu üyesiyim. Okul çağlarımız hayvancılık peşinde geçti fakat bir kalem defter elimize geçtiği zaman ABC'yi öğrenerek Bunları da öğrendik Diplomamızı da aldık Buralar Burası Sığırlık Merası Gebze'nin Sığırlık Merası ee, Buralarda erekler vardı 2-3 kişi kavuşturamaz Asırlık ağaçlar vardı Ereklerin de isimlerini sayabilirim İşte Koz Eğre Sarp Eğrek Ağıl Eğre, Eğre Kızılcık Eğre, Balomu tere, gran ederek, aşağı alatalayla, yukarı alatalayla eğre, çıpla ederek, kepkep eğre, efendim meşe ere, çatal kapı ere gibi erekler var. Var efendim, e, dibinde, gölgesinde hayvan sürüleri eğler, yatar, gölgelik yapar. Geniş ağaçlardı. Bir erekte yüzlerce ağaç vardı. Ben 1960'ları bilirim. Fakat bu erekler, bu erekler çevre tarafından kesilerek zamanında betonlaşma değil de ağaç evler yapılıyordu. Bu ağaç evler yapılan yapan kişilere satılarak efendim onlar sattı, onlar aldı işte bana... Ben Ahmet Çakırağa, 1946 Muğla doğumluyum. Kara keçili yörüklerindenim. E ben de yörük olarak kendimi tanıyorum ve gururlanıyorum. Yörük olduğum için kendimi, kendimle gurur duyuyorum, ailemle gurur duyuyorum. Tesadüf buraya geldik. Burada sizlerle tanıştık, çok da iyi oldu. Sizlerle görüşmek, tanışmak çok iyi oldu. Çadırda dünyaya gelmedim ama çadırda zamanım çok geçti, yani çocukluğum da geçti. Tüm ailem yörük olduğu için zaman zaman dağda, yazları dağda geçirdiği için ben de onların yanında büyüdüm. Dağlarda keçi güttüm, koyun güttüm, dedemin öyle sürüleri vardı. Yörüklük demek, Türklük demek, bayrağına sadık kalan. Bayrağını çok seven, Türkiye'yi, toprağını çok seven, insanlığı çok seven demektir yörük, hayvanı çok seven demektir yörük. Onun için ben de İstanbul'a geldim, İstanbul'da kendime bir yer tuttum ama yörüklükten hiç vazgeçmedim, çadırımı da hiç vazgeçmedim, hayvanımdan hiç vazgeçmedim. Her türlü hayvanım vardı aşağı yukarı, atımdan tutunda işte ineğim boam, hatta boğa güreşleri bile yaptığım oldu İstanbul'da kendi kendime. Hala da bir şeylerim var. Yani her türlü hayvanım aşağı yukarı eksik de olsa var. Yani tavus kuşundan Kültürü muhafaza ediyorsun. Aynen. aynen Kültürü. Şu, evet. şu anda da bulunduğunuz yer muhteşem bir yer. Bakın oh. şöyle de hemen bayrağınız evet. da dalgalanıyor. Evet. Efendim burası daha önce benim gelip gittiğim bu mekana gelmedim ama yakınlarına çok geldim. Ee, buralara hatta Fıstık Çam'ı ormanlığı yapmak için ormandan tahsis yeri istedim. Bir girişimlerim oldu. O bahaneyle bu yeri çok e, tanıyorum ve çok güzel bir yer olduğunu biliyorum. Ama şimdi yeni yollar yapılıyor. Yeni gölet yapılmış, göletin genişletilmiş, büyütülmüş. Yani çok güzel bir yer. Doğada kaybedilmemesi gereken bir yer. Böyle doğanın bozulmaması gereken bir yer. Hatta bazı yerleri taş ocağı falan yapıyorlar. Taş ocağıyla bozulacak bir yer değil, kesinlikle yaptırmamak lazım. Harika bir yer.